Nerede şişman? Nerede şey gelmedi mi Cemal Efendi? Gelmedi sultan. Yok canım. Bizin alamadı bugün. Yorganın altından çıkmaz bu havada. Hanım Hanıma itaat etmek iyidir böyle havalarda. Yat üşüme. Çek yorganı yatıver. ver. Bundan sonra senin ne işin var? Ne öğreneceksin diyor. Yüz yaşını aşmıştı diyor Erzurumi Hacı Süleyman Efendi Hazretleri vardı. Onun şeyhi Hacı Nuri Efendi Hazretleri vardı. Onun şeyhi Hacı Emin Efendi merhum vardı. Kırklardandı. Hacı Süleyman Efendi Hazretleri Erzurum'ü bu tunahan, tunahan değil, tunahan, tunahan daha dün piyasaya han adam. İstanbul'da efendim daima uzet nişin olan kimseydi riyazat kuvvetiyle efendim. kendisini tamamen Allah yoluna verip dünyadan çekilmiş olan kimseydi. Ahşap bir hanesi vardı, çarşambada mescidi vardı. Ki bizi Şam-ı Şerife göndermeye o, onun yoluyla Şeyh Efendi Hazretlerine yetiştim ben. Ben da de derdi 1941 derdi ki 41 sene 1941 62 sene evvel ki meseleyi söylüyorum şey mi öyle değil mi Baharı diyor iblen çekiyorum ne için? Muharebe, büyük muharebe başlayacak. Büyük muharebe de o kadar insan kırılacak ki Gayretullah'a dokunup Cenab-ı Mevla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a emredecek. Tekbir alsın ve o tekbir ile zuhura gelir, bütün ateşçi silahlar durur. 62 sene önce, oğlum böyle bekliyordu. Büyük harp olacak. Bu ikinci Cihan Harbi'nin meselesi. Daha 39'da başladı, 39-40-41. Üçüncü sene, ben İstanbul'daydım o zaman. Çarşamba'da onun şeyhanesi. 62 sene var. Biz de o vakit bekledik. Mehdi Aleyhisselam'ın haberini oradan aldım. Bize, kalbimize verdi o zaman ve ondan sonra dünya kalbimizden düştü. Ve o zaman bekliyordu o, büyük harp. Ki Peygamber bildiğinde Ali yasalat ve selam armageddon diye her hami kubra derler. Ne kadar sene geçti aradan? 62 sene. Şimdi dünya üçüncü harba gel geliyor. O zamanın silahların şimdi oyuncaktır. Şey mi? İmha silahı diyor şimdi. O zaman çok insan kırıldı ama <gülüyor> milyonlarla çok insanların kırılması bu harpta milyon değil milyon milyarla adam gidecek. Millet şakaşendik zannediyor. O zamandan evliya bekliyor. Bu. Büyük Harbi ki onun arkasından Hazreti Mehdi çıkar. Tekbir alınca duracak, teknolojinin canını okuyacak. Teknoloji ki Cenab-ı Hak kudret denizlerinden bir şua verdi bu insanlara. Adına elektrik derler. Elektrik. Eletrik. <gülüyor> bu elektrik, işte orada görüyorsun, bu elektriktir diyor. Görüyorsun, görüyorsun, tutamıyorsun, diyemiyorsun, mahiyeti ne olduğunu bilemiyorsun. İzin verildi iki asırdır tamamıyla bu. Edişan mı onu bulan? Evet. Saltok, kimdir bulan? Haberleri yok milletin. benim. Kim? Dayı. Ahmet dayı. Frank Frankeş dayı. Tunam Ne şölen be deli deli. Frankeş dayı benim. Frankeş dayı kim be? dayı. dayı. otur be hadi. Ahmet dayı. Da. Edison, Aygazı, ne insan bir tanesi buldu. Binanın <gülüyor> azadlık, buldu şaşırttı herif. Ne oluyor yukte? Ne oluyor yandı? Çarpılıyor muyuz? Çünkü eletili dokundu. İyonlar suyun içinde koşturmaya başlayınca, elimi sokayım dedi. Eskiden bayramlarda, hadi Hüseyin bir sana bir hikaye söyleyeyim anlayasın. Bayramlarda bu şey vardı, Meddah'ın oğlu Arif Bey var ya, eskiden defterdar mıydı, neydi burada? Arif, Medah oğlu. Onun bu <gülüyor> dedesi, onun dedesi olacak o ya ya başı da olabilir. Efendim bayram yeri Levkoşa da e, <gülüyor> saran gündeydi. Her esnaf gelirdi, çocuk bayram yapar orada. Oyuncaklar, atlı karıncalar, efendim kayıklar sallanır. Cincirak derdik, gezerler böyle şeyler. Her esnaf da gelir orada çadırını kurar, arabasını koyar, kendi sanatını icra eder. Otururdu dizlikli, fesi de böyleydi. Böyle giyerdi fesini, dizlikli, travul şeyi. Oturur orada taburasında bir kutu çıkarır. Bir kutu koyar oraya. Bu tarafa, ben şimdi bu kaç omcık, ha bu? Ahmet, İşte ben daha 10-11 yaşım bunun kadar kan bayram yeri yakın evimize üç adamla gideriz ve giderdik çıkarın şimdi oğur <gülüyor> gülmez. Ciddi. Çıkarır şeyi, kutuyu, ceviz kutu böyle kahve e, değirmeni gibi şey eli vardı onun. Orada o durur. Bu tarafa bir tas koyar. Tasın içerisine bir gümüş üçlük atardı. Gümüş para İngiliz'in üçlü katar. Ondan sonra dedi ki, ee, gelsinler yirmi paraya üç pa kuruş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gelin alın, ver yirmiliyi al üçlü. Nerede üçlü? Üçlü katar burada. Ver üstü çocuklar sen gelir üstü gördü vakte gümüş bir yuvia Efendim, ha hadi bakayım ver ver 20 lirin Yirmi 20 paraya alır bu cebine al başlar bu tarzda gurur ring gurur ring gurur ring gurur çocuk dedim <gülüyor> al Seninde şimdi al, geri, geri, geri, geri. Sonra elini uzattı, tepir. Her <gülüyor> orada o ufak bir şeyi var mı? Evetim ne derler cihazı? Dinamo. Dinamocuk, suya şey verir, cildiye verir. Elini uzattık sonra tepiyor, elini uzattık sonra tepiyor. E ne yapalım, alamadın, şimdi 20'lik bana kaldı. işte 3'lük orası, istersen al. Çocuk bakar geçer gider. Ne yapacak? 20'lik cebinde. Sabahtan akşama kadar Şimdi onun gibi o şeyi icat eden baktı. Ne oluyor acaba? Suda dalgalanmaya da başladı böyleleme. İyi onlar akıyor ya, elektrikte değil mi? Saltuk, o binlerden efendim, yüklü geliyor. Şimdi elini, elini sokayım dedi, tepti. Acayip ne İşte vakit saat geldi ki efendim, bu cebabirenin ahdi de gelecek, vakti zamanı girecek. Cebabire ile beraber bütün geriye kalan kıyamet alametleri hepsi meydana çıkacaktır. Kıyamet alametlerin çoğunun meydana çıkmasına işte bu, bu o buluş vesile oldu, uyanıklık verdi, orada açtı. Onun tasarrufuna nasıl tasarruf edeceğini ağır ağır ağır ağır ağır ağır, what'tır, what'tır, e artık saymaya başladı. Çeşit türlü, bütün bu şimdiki çardakı bütün bütün icatların e canı cini bu eletriktir. Tasarrufuna verildi. Mutasarrif olan zat, bu mutasarrifte druküvet açtı. Şart böyle şart açtı, açınca hepsi tasarruf etmeye başladı bütün milletler. Şimdi vakti gelecek, bu bu akılsız insanlar, dünyadaki akılsız insanlar, birbirlerini yemeye başladığı vakitinde Gayretullah'ın imha silahı diyor, elektrik olmadan imha silahını yapamaz ki. Yapsa atamaz ki, atsan insanı getiremez ki. Hep ona bağlıdır. O kadar insan ölecek ki, nihayet gayetullah'a dokunur, emreder ki tekbir al. Tekbir aldığından kutbu mütesarrif, o teyim, evet aşağı düşeni yukarı aldırdı mı, evetim. Şu bitti. onun insan oğluna teshir edilmiş olan, yani emrine verilmiş olan bu kudret tekrar onların elinden salahiyetine çıktı, bitti. Tayara uçmaz. Roket atılmaz. İmha silahı, mimraz zaten kullanacağını kullanmıştır. Binaenaleyh Hüseyin Büyü donanmalar yürümez oldukları yerde, burada madenin önünde bir romörkör var. E, kullanılmayanaktan kaldı, küflendi. Onun gibi koca zırhlılar olduğu yerde duracak. Hareket yok, bitti. Bitmiştir. İş e, şimdi oraya yetişiyor. 62 sene evvelkini söyletti bize bugün. Euzubillahimineşşeytanım hadi Bismillahirrahmanirrahim. Yani bu harf olacaktır. Olmayacak değil, Evliyalar kaç sene evvelinden bekliyor onu. Ha, biz bir mesele için bunu söylüyorduk. Bir mesele için söylüyorduk ki O'nun, O'ndan evvel Evliyaların hepsi bu Tanzimat'tan beri, Gülhane Parkı'nda Tanzimat Fermanı okundu ya, o zamandan beri Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyorlar. 1300'e kalkmam, 1500'e yatmam diye bir haber de var. O 200 sene işte 200 sene oldu. O zamandan itibaren gün be gün takip ediyorlar Hazreti Mehdi'nin zuhurunu. Davulun i̇şte şeyhinin şeyhiydi. Şeyhül Efendi Hazretleri Erzurumlu Allah celle celalühü etsin. Efendim. O zat Şeyhinin Şeyh'ini ziyaret gittiğimde böyle önünde rahlesi 115 yaşındaydı de, o zaman. Ve önünde Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim ile beraber tefsiri şerifler. <gülüyor> tefsiri şerifler mütalada buluyorum. Ben soruyordum, diyor. Ben soruyorum, diyor. Sultanım, diyordum. Siz bu, bu yaşta daha bu mütalada bulunuyorsunuz. Kitapların içerisinde. Diyormuş ki bakıyorum Cenab-ı Mevlaya bizi daha ziyade şuratla yaklaştırabilecek bir ilim kapısı bize açılır mı ki o ilim kapısından Cenab-ı Allah'a yapacağımız tazim daha yüksek olsun. Hiçbir zaman Cenab-ı Hakk'ın biz tazimine, hakkıyla tazime muktedim değiliz ama tazim üstü tazim vardır. Tazim mertebelerinin de sonu yoktur. Mütalada bulunuyorum ki belki bir ilim kapısı bize açılsın ve o kapıda o ilimle Cenab-ı Allah'ı biz daha ziyade marifetullahı Marifetullah denizlerine dalaraktan Marifetullah'ta ileri gidip Cenab-ı Hakk'a daha yüksek tazimimizi arz etmek için meşhur oluyorum derdi. Şimdi biz burada bir, bir toplantımız vardır. Efendim, bu toplantıdan asıl maksat ve Garazımız odur ki, Cenab-ı Allah'ı daha ziyade tanıyıp, çünkü bir kimsenin azamet ve kudreti ve iktidarı ne kadar bilinirse, insanın O'na karşı olan tazimi ve ondan olan havf ve haşiyeti ziyade olur. Nitekim buyurur Cenab-ı Allah, esta'a illa innama yakşallaha min ibadihil ulema. Cenab-ı Allah'tan havf ve haşyet, yani O'ndan korkup korktuğu dediği zamanında Allah Zül Celal'in mehabeti ve heybeti ve kudreti önünde o ne kadar fazla zahir oluyorsa o kadar insana daha ziyade korku gelir Cenab-ı Hakk'a tazim için. Cenab-ı Hakk'ı gücendirmeyeyim derekten. Bir hayvan haşa minel huzur isterse üstünde binini olan sultan olsun, kral olsun hayvanlığını yapar. Çünkü üstünde bilenin kim olduğunun farkı da değil ki hayvan hayvandır. Tersler Türkçesi. Tersler de işer de. Aman üstünde yaldı. Gıral var. Ne gıral ya. Ben ışığa gıral, be. Kral benim ben burada meydanda işlediğimi yapar. Demokrasi var da her vakit demokrasi. Zeymi, uyun ama e, mühim bu mesele, gayet mühim. Bizde hürriyet var diyor. Biz Kral, imparator tanımayız. Biz, bizim sınıfımız <gülüyor> hürdür. Her yerde kendi Yaratılışımızın itizası, madem boynumuza arpa torbasını, saman torbasını takıyorlar, yediğimiz gibi tersleyeceğizler. de. İster kıra olsun üstümüze, ister imparator olsun be. Nasıl bu mesele? <gülüyor> Görüyor musunuz? Tam bu, bu şey tertibat geldi. Hüseyin gibi gülüyor be. Ne demek diyor be, kral ne be? Ya bre, merasim yerindeyiz be, askerler dizili, bütün şeyler. E, o birlerin bindiği de benim cinsimden diyor. Ben öndeyim, ben terslediğim vakitinde hepsi terslesin. Hürüz. Dokunacak olursa çiftte de teperiz. Kafa da vururuz diyor. Bir çifte attı mı bir ses kral olsun arkamda. İster imparator. Canında da okuruz. Eğer fazla ürkütürlerse bir defa ürküp çıktık mı içinden, üstümüzdeki kral mıdır, kraliça mıdır neyse efendim, ayağı üzerine takılmış, düşmüş olsa da sürüyerek de pan pan. Bak bu evlenip işlerinin cezasına be. Sürürüz gideriz, ürttük mü diyor, önümüzde durulmaz. Hür, mahlukatız biz. Ee, nasıl? Hüseyin bir bu mesele. İnsanoğlu. bildi. Ha. marifetine göre şimdi insanlar imparatorun karşısında duranlar, neranın karşısında eşe çıkar. Eee, şöyle şan abdestim geldi diye o ara çayırı. Kafasını görerler. O birine ne derler? Zararı yok, canım, hayvandır herif, <gülüyor> hayvandır be, zararı yok. Ama bu, utanmaz herif, o dört ayaktır be, sen iki ayakta nasıl hayvan olun be? Sana yakışır mı? E ne yapalım? Lokman-ı Hakim demiş ki, şimdi bu mesele de geliyor devil sıktığı vakından bekleme diyor. Bir defa at koşusu varmışsa bir ara oğlu attan inmiş abdestini bozmuş. Yani hacam huzur yüzünüze güler işemiş. Tekrar binmiş, şey etmiş. Lokman, el-Hekim uzaktan bakıyor, Endi bir ara kalktı, bindi tekrar. Ne indin demiş. Demiş ki şey geldi, Resulü'nün adresi geldi. Ondan oraya kadar beklettiğin sana zarar dememiş. Atın üzerinde kana çıkaracaktın pşşş. <gülüyor> Fırsatı vermez hepsi Hiç ona fırsat vermez. O kadar zararlıdır şey. Ee, e, abdestli, e, illa abdestli kalsın derler. abdesti tuttuk o prostat belası oradan geliyor. Bir de prostat namaz meselesine dikkatli olmayanlarda da o oluyor. Efendim, bazı kimseler de abdesti tutayım der. Bir abdest tutayım derken bozuyor şeyi. Onun için tembel olma. Abdest al vücudun tazelensin. Ha, i̇nsanlara da bu derecede efendim, Tabi tabii karşısına çıkartacak değil mi Beş Şişman? Nasıl? Kralın karşısında olur mu? Yok. Eh, istersen dayanamadık, paçaların içeriden aksın, gitsin. Ne oldu mesele? Bre ikindin oluyor, daha Yetişir. Bu kadar ilim size, bu derecedeki <gülüyor> avanaklara bundan fazlasını ne yapacaksınız siz? <gülüyor> Profesörler de var ama zararı yok. Savaş birine iyidir. Savaş bir köy muhtarıdır. Çok iyi geldi ona bu. Başka kim var burada? Ee, Baba Tahsin var, öğleden sonra aklı işlemez. Zararı yok, tembihtir Kiro, Miro'lar. Abdurrauf zaten Türkçeden anladığı yok, havaya bakıyor. <gülüyor>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 Subhanallah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Sultanallah. Mutlak Sultan. Mutlak Sultan'ın hizmetini kabul et, ona hizmet et ki mutlak saltanatında ebedi sermedi olan hayata kavuşasın eternity for eternal life you must keep you ourselves for divine service of the lord of heavens allah almighty i̇şte allah bize af Allah forgive me and bless you for the honor of the most honored one in the present. Sina Muhammed salallahu alaihi wasallam. Daha işte der giremedik ama neyse dışarıda Hüseyin bir çünkü uyumaya başlar. Böyleki toplardan Hüseyin bir gözünü açtı. Bir haftadır gülme yordum diyor zaten. Canım sıkındı, bugün güldü. Allah razı olsun. Efendim. Nasıl? Mükemmel. Evlilik, bayramlık bu. Ne yapalım? Yüzük olatım. Milletin yüz, yüzü gözü ört karış. Neyi ört karış be? Neyiniz eksik be? Aklınızdan başka. Allah'a şükreseniz dünya cennet olur. Küfre cehenneme döndürdü Cenab-ı Allah. Estağfurullah ya. Rabbi. Allah'ım ecirna minen nar. Allah'ım ecirna minen nar. Allah'ım ecirna minen nar. Ve cennete ve ala Ya Aziz ve Ya Affar. Bi hurbeti men enzelti Fatiha. Huuu. Türkler çoğudu galiba benim burada Türkçe anlayanlar. Onun için şey ettik Türkçe söylendi, iyidir, idare etti. Bu yanık dakik Fatih'tir yoksa Harun? Ha? Fatih. Fatih'tir. Oturursun otur şimdi, sonra görürsene, otur bakalım.